Peki hocam günümüzde bu ben sıklıkla bu ara duyuyorum hı hı. genç yaşlı fark etmeksizin hatta hı hı. Diz, diz protezi ameliyatı hı hı. hocam çok yaygınlaştı hı hı. ve sonrasında bazı hastalar fizik tedaviye de ihtiyaç hı hı. duyabiliyor. Bunun hakkında biraz bize bilgi hı hı. verebilir misiniz? Evet insanlar daha ileri yaş, yaş, yaşlanıyor artık 80-90-100 neredeyse evet. değil mi? Yaşlı popülasyon arttı. Öyle olunca da o insanların hayat kalitesini düşünmek gerekiyor. Belli bir yerden sonra dizini çok şey kullandıysa mesela çok yürüdü, çok çalıştı. O zaman diz eklemi daha erken yıpranabiliyor. Tiz kireçlenmesi evet. başlayabiliyor. Örneğin son evrelerde artık konservatif tedavi dediğimiz tedaviler yetmeyince hastayı protez ameliyatına yönlendiriyoruz. Evet. Hasta ameliyatına olduktan sonra mesela ameliyat olmak için de uygunluk açısından doktorlar değerlendirir. Ameliyat olduktan sonra hastanın fizik tedaviye ihtiyacı olabiliyor. Daha erken ayağa kalkabilmesi için, eklem hareket açıklığını daha erken kazanabilmesi için, normal hayatına dönebilmesi için gerekebiliyor. Bunu biz ortopedik rehabilitasyon diyoruz. Mesela sadece diz protezi ameliyatı için de değil, mesela omuz ameliyatı oldu kas yırtığı nedeniyle. O zaman ondan sonra da hareketlerini geri kazanması için Ortopedik rehabilitasyon omuz için ama gerekiyor. Mesela kırık sonrası, kış aylarında düşüp omzunu, elin, el bileğini zedelenen kıran hastalar çok oluyor. Evet, o hastalar da kemikleri iyileştikten sonra fonksiyonunu geri kazanması için ortopedik rehabilitasyon alırsa çok iyi olur. Daha erken normal hayatına kavuşabilir.